Selamlar dostlar. Ben Emircan. Arkadaşlar bugün sizlere bir şey hakkında e, açıklama getirmek istiyorum. Arkadaşlar artık cidden yükleyecek içeriğim kalmadı ve atacak içeriğim kalmadı. Arkadaşlar yani çoğu video içeriğini çektim ve cidden artık elimde içerikler bitmeye başladı. Sizlerde de arkadaşlar e, şöyle diyeyim. Bana Discord'dan Video fikirlerinizi yazmak istiyorsanız yani mesela ne hakkında video çekmemi istiyorsanız arkadaşlar Discord'umuza gelerekten bana önerebilirsiniz. Şu an ekranda arkadaşlar gördüğünüz üzere bir oda var. Discord'umuza geldiğinizde bu oda hepinizde açık oluyor. Bu odaya gelip 2 dakikada bir video fikirleri yazabilirsiniz. Arkadaşlar video fikri olanlardan video fikri alacağım ve cidden... Çok fazla video içeriği yazan ya da nasıl diyeyim böyle ilk de bir adam akıllı içerikler yazıp Bana destek olan bir arkadaşlarımıza da yani arkadaşlarımıza 50 robux 60 robux falan vereceğim Yani arkadaşlar destek olursanız sevinirim Şimdi zaten bir daha ekrana koymuşumdur ya da gösteriyorumdur şu an Bunu da yapmamın sebebi şudur ki arkadaşlar yani artık cidden elinde bir adam akıllı içerik kalmadı Yani Sadece Roblox oynuyorum ve Roblox'ta olan bazı şeyleri çekiyorum. Eserseniz başka oyun videoları da çekebilirim. Yani böyle şeyler de yapabilirim. İstiyorsanız yazmayı unutmayın. Sadece Roblox değil de başka şeyler de çekebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi e, hepinizin yazmasını bekliyorum. İçeriklerinizi arkadaşlar cidden e, gerçekleştirmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. E, bu arada içerikler lütfen e, mesela kopyalama bir içerik olmasın. Yani gidip mesela... Ee, başka başka youtuberlardan gelip arkadaşlar bana yazmayın. Çünkü mesela öyle yaparsam arkadaşlar içerik çalımına giriyor ve insanlar bana telif attılar mı e, kanalım kapanabiliyor. E, ya da ne bileyim ihtar falan alıyorum. Çünkü içerik çalmaktan dolayı arkadaşlar. E, lütfen arkadaşlar güzel güzel içerikleriniz bekliyorum. E, hepinizin bana güzel bir içerik önerebileceğini umuyorum. Lütfen arkadaşlar ne kadar çok içerik önerirseniz o kadar çok video çekmeyi ee, isteği gelecektir. Çünkü arkadaşlar cidden ne çekeceğimi bilmediğimden dolayı hangi videoyu çekeceğimi de bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar sizlere de video sunamıyorum. Ama arkadaşlar bundan sonra belki bu taktik ile e, sizlere video sunabilirim. Dediğim gibi arkadaşlar Discord'a gelmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Ee, çok güzel videolar gelecek ve bu arada Cumartesi gününkü yayınına da katılmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.